Selamlar arkadaşlar ben Rıdvan Firold'a geldiniz Bugün sizlerle çok merak ettiğim bir Battle Royale oyunu ile beraber karşı karşıyayız. Bu en sonki çektiği Battle Royale oyunundan biraz daha farklı bir oyun. Daha keyifli gibi duruyor çünkü bu oyunda şu tarz özellikler var izin verirseniz göstereyim. Mesela buradan alıp silahınızı geliştirebiliyorsunuz belli başlı şekillerde şeylerde. Hani oyunda bu yoktu. Hani bunda bunu da koymaları açıkçası beni bayağı bir şey yaptı, motive etti. Burada şu anki bulunduğum alanda arkadaşlar talim alanı. Hani sizler için şu gözümle nişan alayım. Ama kazmaymışım. Burdan alıp şöyle takıyoruz. Şu gözümle nişan alayım da arkadaşlar siz de görün gördüğünüz üzere böyle güzel bir oyun aynı zamanda bıçak fırlatması da baya zevkli o saplanmıştı onun saplanmış olması lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda uçaktayız. Hey selamlar. Birkaç oyuncu da burada. Diğerleri farklı bir uçakta mı acaba? Olabilir. Ve <gülüyor> uçağın şeysi açıldı. Buradan itibaren arkadaşlar atlayabiliriz. Ancak ben biraz uçağın Tepesine tırmanıp atlayacağım yeri daha net görmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen orada bir uçak daha var. Oyuncuları tersten de bırakıyor anladığım kadarıyla. Şuraya inelim arkadaşlar. Oraya inelim dediğim yerden çok ters yöne atlamış da olsam. Aa buraya biri daha iniyor. Hey no! Ah. Vurayım dedim ama ıskaldım Harika arkadaşlar Hemen silahımızı aramaya başlayalım Şöyle koyalım. Tabanca. Ne olur normal. Bu da dursun Sonuçta her an karşımıza nelerin kimin çıkacağını bildik ve yakınlarda birileri daha var. Camları da kırabiliyoruz. Uu, dikkat etmeden ben tabi deli gibi vurdum şeyi. A dikkat. Süper. Bunu bu buna takılmıyor galiba. Bunu çantama koyuyorum arkadaşlar. Elime arkaya götürdümde hemen çantaya pat diye otomatik koyuyor. Daha güzel bir silah bulursak bu daha güzel bir silah mı? Biri geliyor. Nerede? Üstümde mi ya? Tamam, bunu da yerine koyalım. Şu benim için daha iyi arkadaşlar Ve buna büyük bir ihtimalle O aldığımız şeyi de takabiliyoruz Ah, taktım geri mi attım Biz neredeyiz İyi, bayağı yerin içindeyiz. Ulan ya, çok ses çıkardım. Onun için çantamda yer yok. Üst katlarda bir yerde arkadaşlar hissediyorum. Evet, update'imizi aldık. Birşey mi? Aga kim nereden sıkıyor? Neyse luta devam arkadaşlar. Şu güzel bir sinapma. 30 mermi var ama Hı. ne olur ne olmaz? Ben vurdum, ben vurdum. Ay, be Bunu atalım. Hop ve yeni mermimizi takalım. Şu adam beni endişelendiriyordu. Şu an mutluyum arkadaşlar hayatımdan. Yalnız A oh, alan canımızı yakacak. Yay vay vay vay vay vay yakınlarda sesini duyuyorum ama göremiyorum. Çok salak bir durum. Allah çıktık bir şekilde ama Oralara doğru şu yöne doğru gitmek en akıllıcası olacak gibi duruyor arkadaşlar ama çok açıktayız ya. Resmen vur bizi diyormuş gibiyiz. Arkamızı dağ alalım da en azından. Of, of, of, of çok uzaktayız arkadaşlar çok uzaktayız <gülüyor> bir yerlerde çatışma var ama göremiyorum Ah kim nereden neresi sıkıyor ya Kafayı yiyeceğim Neyse ki güvenli alandayız Güvenli alandayız değil mi? Aynen Ama işte bu güvenli alanın ne kadar süreceği ile ilgili bir sıkıntımız var. Şuraya çıkalım Şazam, alana ölmüş Bak gebersin diye <gülüyor> şey yapasım geldi anlık Agresiflik yapasım geldi Evet buradan insanları güzelce gözetleyebiliriz Uuuuuu Bir dakika, ben bir önceki silahımı ne yaptım? Şimdi bir dakika. Acaba şu daha mı iyi? Bu güzel. Sanki bu daha profesyonel ya. Bunu da takabiliyor muyuz? Bunu da takamıyoruz artık. <gülüyor> Oyun şey diyor. <gülüyor> bir karar ver anasını satayım. Bu arada alanın tam içindeyiz bu muhteşem arkadaşlar. Buradan birlerini görüp indirebilirsek harika olur. Nerede olabilirler? Şuradan gelen birileri var mı bir bakalım. Yok. Oralarda da birileri yok. Ha var ama benim tabancam var. Abi hareketli bir şey görsem, au oh, au oh, oh. düşüyorum sandımanlık. Direkt kilitleneceğim ona da. Evet, alan bana da aralıyor. O yüzden ortaya çıkın sizi pislikler Sanki şu tarafta bir ev var ve oradan gelecek billeri varmış gibi hissettiriyor. Az güzel konumlandık. Hatta harika konumlandık. Eylemeyecek kadar çok üşeliyordu olsam. Aha. Oraya drop mu düştü adam mıydı o? Yo, taret. şimdilik kalana gitmek durumunda kalacağım alan şuraya doğru küçülüyor gördüm aldı ya yapma be Keske dürbünlüyle sıksaydım. Lazeri Aga ya. Abi ya üzdü. Burası oyunun genel lobisi arkadaşlar. Ee, şu anda üç kişi varmışız, Lazos kişiyiz. Ancak birkaç dakika içinde doluşur. Ee, oyun güzel, hoş bir oyun. Ve artısı olarak arkadaşlar bekleme lobisinde sıkılmayalım diye. Evet. Kenardan köşeden gördüğünüz o şey var arkadaşlar. Basketbol sahası. Arkadaşlar oyunda basketbol topu var. Ne bunu mu istiyorsun? Hoshidesuka. Koreo Kore hoshideska. Korega Watashi no Monoda. Hadi dostum ve <gülüyor> süper. Of Battle Royale'da Battle Royale harici de oynanır. Ah basket. Ve kalkışa geçiyoruz arkadaşlar şimdi birazdan. Haydi. <gülüyor> Haydi. Ve evet, tavan açıldı gördüğünüz gibi ve <gülüyor> Yetsenedi. Hmm, bizim uçağımızdakiler bunlar demek. Ne habersizsiniz? Aa ben Orda güzel vardı sanki, bence daha, daha daha var. Biraz oraya biri daha geliyor. Ay benden de çok hızlı geliyor oraya ama. Abiler ben bu sefer evleri tercih edeceğim. Yani her zaman aç gözlü olmamak lazım. Evet. Evlerde de güzel şeyler çıkıyor. An sanki yanıma birileri gelmiş gibi bir ses duydum anlık. Bakın her şey güzel olmaya başladı bile. O elmadımız da var. Koy, koy, koy. Al. <gülüyor> Şansega. Süper. Dur buradan girmiştik. Böyle ilerlemiştik zaten. Şuralara bakalım. Wow. a benim bir sniper bulmam şart oldu şu andan itibaren elimizdeki silahlar baktarken çok oyalanmayalım orada bir şeyleri kırıyorlar Dürbünlerin hepsini topluyorum ki alamasınlar. Yes. Yes. Şunlardan buna takabileceğim var mı acaba? Güzel. Güzel. Arkadaşlar holo takabiliyorsak bende daha çok iş görür bu. Aynen. Uu. Şu okul gibi olan şeyi gözetleyelim. Orada birkaç kişi vardı olması lazım. Yalnız alan nereye küçülecek çok sürpriz olduğundan dolayı. şimdilik şöyle dağlara doğru gideyim eski yerimiz hatta bir gözetleyelim orada sniper da vardı yanlış hatırlamıyorsam zı zıt zı zıplaya, zıplaya, zıplaya, zıplaya. Herhalde buraya inen olmamıştır. Direkt. Hmm. <gülüyor> Zor kararlar benim için. Sırtımıza koyamıyoruz o üzücü. Şimdi uzaktan Olan dürbünle biraz etrafı gözetledim. Yalnız öncesinde burada yerde de sil olabiliyordu arkadaşlar. Bir yere de bakalım yani. <gülüyor> Elma. Bunlar can abiler. İki tane canımız var. Bu harika oldu. Ve alan bize doğru daralıyor. Ah, işte, i̇şte şans bu. Neyse şunu kullanalım arkadaşlar. Hazır elimizde bir tane var. 4 scope. Yıllarda şeylerde birileri var mıdır? Arabada, karavanda. Yok gibi duruyor. <gülüyor> Abiler iki eldir lootumuzu güzel yapıyoruz aslında. Ben hatta şurada... Biraz şu anda kıl cool oldum. Şunun içinde saklanarak bakacağım. Ki biraz daha korumalı gözükelim. Öyle sizler için diğer gözümle aim alayım arkadaşlar. Sizler de görün. Şöyle şu şekilde etrafı gözetliyoruz. Hmm. Kimse var mı? kimse yok gibi duruyor. Alan güzel, güzel, harika. Oradakilerin hepsi arkadaşlar buraya doğru akın edecekler. Biz de bu anı kollayacağız. Beraber Ya yapma be, nasıl abi? Abi nasıl ya? Aynı anda birbirimizi vurduk, öldürdük. Evet arkadaşlar, başladığımız yere geri döndük. İki ellik bir maçtı benim için, iki el üzücü bir maç oldu. Ee, ne bileyim ya? Abi aynı anda vurduk birbirimizi resamim, çok sinirimi bozdu o olay. Çok fazla. Bozdu. O kadar sinirimi bozdu ki sincimi onlardan çıkaracağım Sizler için Şu şekilde Oo, Nasıl ısık oluyorum Elim çok ciddiyo vurduğunu yemin edebilirim biraz önce Aynen bu sefer indirdik abiler ve <gülüyor> Evet Ustalığımızı konuşturduk. Evet sevgili takipçiler. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Umarım hoşunuza giden bir içerik olmuştur. Bir sonraki oyunlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.